Arkadaşlar birkaç gün gelemedim. Hepinizden çok özür diliyorum. Evde değildim. Biliyorsunuz ki 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs bir sokağa çıkmaya sağ vardı. O yüzden evde değildim. Ama videolara devam edeceğiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba dostlarım. Benim İrcan ve bugün sizlerle birlikte ee, Roblox'taki en pahalı face nasıl bedava alınır geçer, onu göstereceğim. Arkadaşlar video içeriksiz kaldım. Yapacak bir şey yok artık. E, bunlarla idare edeceğiz. Yakında zaten yine güzel videolar gelecek ama şimdilik bunlarla idare etmek zorundayım. Şimdi geçer ilk olarak bak abi. ilk avatar shop'a geliyorsun tamam mı? Sonra avatar shop'tan abi nereden alıyorduk lan? Face. Face buradan değil lan. Bir dakika aynen buradan Buradan abi geliyorsun High love yapıyorsun Oyunun en pahalı yüzü Abi en pahalı yüzü Red Tango'ymuş Abi ben Red Tango'yu almayacağım Niye alacağım bunu alacağım Ya ama zaten bunu Bu da yani sonuçta pahalı yani Rollbox'un en pahalı itemlerinden birisi Arkadaşlar sonra bunu Böyle alıp buraya sürüklüyoruz ve bunun ismini ne mi yapıyoruz abi? Yeni adlandı deyip face diyorum. Tamam mı? Face. Ondan sonra Roblox player'a gelip dosya konumuna istiyoruz, Content diyoruz. Textures diyoruz ve bakın buradaki face'i silin. Tamam mı abi? Face'i silin. Sonra bunu atın buraya. Attıktan sonra abi bir oyun girelim. Hemen bir oyun girelim test için. Ne girelim? Mesela bunu girelim. Ben en son bunu oynamışım. Girelim. Hemen ve bu arada arkadaşlar Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Ee, şöyle hemen Discord'umuzu da gösterelim geçer Heragos 1.2K. Ee, şu an üyelerimize bakalım. Bir dakika Gördüğünüz gibi şu an e, 1206 kişiyiz gençler. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, ha doğru. Ee, neden olmadı diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar Avatar'a gelip... Yüzünüzü çıkarmanız gerekiyor Yüzünüzde hiçbir şey olmaması gerekiyor Çıkardım Şöyle bir şey olacak Hatta şuradan ben maskemi de Çıkartayım sizler için Şimdi arkadaşlar reset çekelim Ve Bakın şimdi Evet gençler gördüğünüz gibi e, bedava şu an Devil Ice'ımız oldu. E, siz de arkadaşlar bu taktiği yaparaktan arkadaşlarınızı şaka yapabilirsiniz veya arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. E, cidden çok güzel bir taktik. E, beni izleyin için çok teşekkürler. İyi günler oyundan kanalıma abone olup bilgiler açmayı unutmayın. Ve bu arada dediğim gibi arkadaşlar Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Cidden hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz gençler. Akşamları e, Roguel falan da oynuyorum. E, PUBG oynamak isteyenler de geliyor. Zaten PUBG Mobile oynuyoruz biz genellikle. Ee, PUBG ranklarınızı da yazın burada. Bu arada oynayanlar. Benim elmas 4. Hepinizi bekliyorum. Neyse geçerken iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.